Arkadaşlar herkese merhaba, iddia tahmini kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 7 tane maç hazırladım. Bir tane yani kuponum var. 2.28 orandan oluşuyor. Bugün analizleri canlı canlı yapacağız arkadaşlar. Hep beraber bugün farklı bir şey deneyeceğim. E, canlı olarak. Dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk maçımız Slovakya Süper Lig'den Pohreina-Spartak maçı. Bu maçımızı hemen bulalım. Oh Reyna. Açılış oranları bunlar arkadaşlar. İlk açılış oranları 2.23 2.25. 2.20 3 2.25. Maçımız üst arkadaşlar, üstün oranı 1.85 Tabii ki 1.5 üstünü de değerlendirebilirsiniz. Çünkü bazen maçı 1-1'e bir takabiliyorlar. Dünkü maçlarımızın çoğu 1-1'de bir bitti yani. Adam 85'te penaltı kaçırıyor. 70'te kırmızı kart görüyor. Yani bir buçuk üstlerine güveniyorum bu maçların. Ama 2.5 buçuk üst e, riski karşıladığı için riski karşıladığı için ben genelde şöyle yüksek oran hedefledim kovaladım farklı bir tercihlerim de var. Onları da dinleyin isteyin. İlk maçımız bu şekilde arkadaşlar. Kohreyna-Spartak-Tırnava maçı. İkinci maçımız yine 16'da başlayacak. Çek Cumhuriyetinden Mlade-Bloslev-Fardubis maçı. Yine bakalım arkadaşlar. Evet açılış oranına bakalım. 1.43.34.50 3450 1.40, 3.30, 4.50 Evet yine üst arkadaşlar maçımız. Maç <gülüyor> birden bir bitebilir. Birden bir oranı şöyle göstereyim. Tabi yüksek kovalayanlar için diyorum bunu ben. iki oranı var. Bir ve üstünü değerlendirebilirsiniz. 2.20 yani farklı farklı deneyebilirsiniz kuponlarınızla. İkinci maçımız da bu şekilde. Ve idda oynayan arkadaşlar. İddia oynayan arkadaşlar. E, oranları takip edin arkadaşlar. Şöyle birden bir iki. Bir ve iki buçuk. Üstü iki nokta yirmi. değerlendirebilirsiniz bunları. Üçüncü maçımız saat 16:45'te başlayacak. Macaristan 1. Liginden Puspas Akad Budafoki MTE maçı. Yine bakalım arkadaşlar. Açılış oranı neymiş? Puspas 153 53 153 1.50 3.50 3.50 Değerler değişiyor arkadaşlar. Evet. Bu maçın karşılıklı gol varını ee, önermeyeceğim sizlere. Üstüne gidin arkadaşlar. Üst. Maç üste gidecek. Fakat bu da maçı. maç üste gidecek şekilde değerlendirebilirsiniz bu maçımızda. Yani burada şöyle göstereyim, 500'e yakın 591 maç var. Ben seçebildiklerimi seçtim sizler için. Şöyle maçlar var arkadaşlar. Tabii ki aralarında, mesela hiç oran açılmayan maçlar var. Zaten merkezi bahis sisteminin sistemi çok saçma. Adamlar sizi iki buçuk 2.5 üstte yöneltiyor. 1.25 orandan maç birbiriyle kalıyor. 2 kalıyor. Tabii ki hepsinin müdahalesi var. Bütün maçlara müdahale ediyorlar. Bu yüzden temkinli olmak lazım. Dikkatli davranmak lazım. Evet, maçlar bu şekilde arkadaşlar. Şu maç ama Portekiz kupası. 2.5 üstüne 1.08 vermiş arkadaşlar. Bunu oynayacağınıza ben 4.5 altını Örnek veriyorum. buçuk altını e, tavsiye ederim yani. 1.55 oran daha mantıklı. Yani bu maçı örnek verdim ben sadece. Evet. Maçlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. <gülüyor> Saat 18'de başlayacak arkadaşlar. Sırbistan Süperdigi'nden. Partizan Novi Sad maçı. Yine. Açılış oranına bakalım biz. Partizan. 1.15.4.7.50. 1.15.4.7.50. Evet maç üst arkadaşlar. Daha önce ben analizleri yaptığım için bu şekilde gösteriyorum. bu oranda açılan 6 tane maçın ikisi 2'den 1 bitmiş arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak sizlere söylüyorum. Sistem kuponlarında değerlendirmek isteyen varsa değerlendirebilir bu maçı. Ama sonucu bir değişmez. Zaten açılış oranından da belli 1.15. Ama 2'den 1 değerlendirilebilir. Partizan, Pronovi, Sat. Bir sonraki maçımıza geçelim hemen. çek Cumhuriyeti. Birinci liginden Sigma Olumuk Karvina maçı. Açılış oranına bakalım. 180 270 180 270 Maçımız üst gözüküyor arkadaşlar. Üstün oranı benim çok hoşuma gitti. 2 oranı var. Tabii ki bunun 1.5 üstünü de değerlendirebilirsiniz. 1.30'dan ama ben iki buçuk üst yani riski karşılasın. Oynadığımıza değsin arkadaşlar ilk kuponumuzu verelim hemen. Yani ilk kuponumuz dediğim zaten tek kupon vereceğim diğer kuponları uygulamamızda paylaşacağız. Çünkü videolara destek göremiyorum maalesef. Kuponumuzun ilk maçı arkadaşlar. Pohroin-Spartak-Tırnava toplam 1.5 üst, 1.25 oranı var. Biraz garantiye kaçıyorum bu aralar. Kuskas-Akat-Budafoki-MT 2.5 üst ve sigma Olomouc karvina maçı 1.5 üst, toplam 2.28 oran yapıyor. Evet, analize kaldığımız yerden devam edelim. Standartlik Open maçı var arkadaşlar. Yine açılış oranına bir göz atalım bir. olacak. Evet. 153254 153254 Ve bu maçlar benim saatlerimi alıyor arkadaşlar. Bu maçları hazırlamak, sizlere sunmak, videoları eklemek, videoları düzenlemek ama görüyorum ki maalesef e, videolara maalesef özen gösterilmiyor. Evet arkadaşlar. Avrupa maçı, standart Avrupa maçı yine karşılıklı gol var ve üstten üstünü tercih ettim tabii ki. 1.62 orandan değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Ve son maçımız Macaristan birinci liginden saat 19'da başlayacak mezokovest 5te maçı yine açılış oranına bakalım 2 65 390 şöyle göstereyim arkadaşlar k 65 3 1. 90 65, 3, yani siz ne kadar analiz yapsanız dahi adamlar istedikleri gibi bitirebiliyor maçı. Yani masa başında bitiyor maçlar. Yine üst karşılıklı gol var beklediğim bir maç arkadaşlar. Şuraya dikkat çekiyorum. çekmenizi istiyorum. 4 maçın 4'ü de 2'ten 2 bitmiş. Bu oranda açılan maçlar. Yalnız şu anda 2.45'e düşmüş, ben açılış oranlarına baz aldığım için bu beni fazla ilgilendirmiyor. Ben üstünü tercih etmenizi öneriyorum. Şöyle göstereyim, 25'e düşmüş arkadaşlar. Açılış oranı 2.65, 1.90'a düşmüş rakip. İki ona çıkmış, pardon düşmüş diyorum. Bir doktandan iki maç üstte gidecek. Az sonu iki oynayabilirsiniz, ama taraf basinden uzak vurmanızı öneriyorum. Maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Kupamızı dayadık. Umarım e, istediğimiz gibi gider her şey. Yani bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben mesela bütende birçok maç var. Üst olabilecek. Yani gözünüz kapalı bile onları bulabilirsiniz. Şimdi ben bu üst sizlere üst önersem yani e, yersizdir diye düşünüyorum. Veya 1.15, 1.20 şunun gibi arkadaşlar. Bunlar zaten üst biteceğini sokaktaki insanlar yani hiç iddia oynamayan insanlar dahi biliyor. Ben sizlere yüksek oran <gülüyor> kazandırmak istiyorum pardon. Bültende birçok maç var arkadaşlar. Tabii ki aklınıza yatmayanı oynamayın, değerlendirmeyin. Bayern Münih'e hem çorba mesela bugün 2. Ne bir 10 veriyor. Ben 4.5 buçuk altını alırım mesela ben bu maç. Bir 58 oranından dört buçuk altını veya 5.5 buçuk altını alırım bir 25'ten bir on bir 25 oynarım daha iyi, daha mantıklı bana göre. Ve oynanacaksa ilk yarı bir buçuk üstünü alırım. 2.5 buçuk üstü için ben kuponumu anlat etmem yani. Adamlar istedikleri gibi top koşturuyor, istedikleri gibi bilebiliyorlar maçları. Bu ve bunun gibi birçok örnek var arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.